Merhaba dostlarım, ben Serdar ve bayaşok Infinite'in ikinci bölümüne hoş geldiniz. Geçen sefer Booker kendini bir ton belanın ortasında bulmuştu. Şimdi ise bu beladan nasıl çıkabiliriz ve kızı nereden bulabiliriz, nasıl bulabiliriz onları çözecektik. Keşke şu şapkaları yerden taksak, yerden bir şekilde alsak ve keşke şunları ateşleyebilsek ama ne yazık ki ateşleyemiyoruz. Ee, i̇yi devam edelim, burada birileri var mıydı? Burada birileri... Yoktu, okey. Güzel. Sen bir kayıt cihazısın. Ne? ne oluyor abi? Selam... Okay, siz bir bekleyin orada. Siz bir bekleyin. Ee, bu arada şurada ee, kayıtların Türkçe çevirileri var. Yani büyük bir fark etmişsiniz de, fark etmemişsiniz. Ee, Söyleyin dedim. Ve hadi bakalım amcamız ne söylüyor. Jeremiah Fink. You sell 'em paradise, and the customers expect cherubs for every chore. <laughs> no menials in God's kingdom. <laughs> well, I have a man in Georgia who leases as many Negro convicts as you can board. Why, you can say they're simple souls in penance for rising above their station. <laughs> Whatever eases your conscience, I suppose. Of of of of bir sürü şey bir sürü şey bir sürü şey Başka bir şey yok sanırım burada Var ile arayabiliyorum yok bir şey yok Aa geliyor aa şey Skyline E gelmiyor mu bu? Gelmiyordu herhalde neyse e, Arayalım bakalım ne var burada Hımm Aslında Geride tuz vardı Tamam abi. Ya dur, ilk önce sana bakalım ne var burada. Dur, ben bunu şey yaparsam daha ucuz olur mu acaba? 280 287. Hadi be, daha ucuz değil. Neyse, ya ucuzmuş zaten buradaki. Ee, etkisi geçtiğinde intihar eden insanları ele geçirme özelliği haklar. Okey. Yak insanları da ele geçirebiliyoruz artık ama ele geçirdiğimiz insanlar etkisi geçince intihar ediyor. Evet. Altyazı oluşturduğunu... Bu bizim o kadar işimize yarayacak ki. O kadar işimize yarayacak ki. A A A A Eylebiliyoruz değil mi? Okey, eğilerek gidelim bir süre. Çünkü şurada yanlış hatırlamıyorsam. Adamlar buralarda geziyorlarmış zaten. Okey, bunları atışlayabiliyoruz. Yey! Bunlar hep sizin için ahbaplarım. Bunlar hep sizin için. Buradaki insanlar bize saldırıyor ama. Seni şuradan bir halledeceğiz ya. O Ho, para. Hocam saldır saldır saldır saldır. Oh oh nasıl öldürüyor? Nasıl öldürüyor aslan parçası? Nasıl öldürüyor? Evet. Dön, dön, dön, dön. Harika. Daha fazlası gelecek. Yes, geliyorlar. Çok normal, çok normal, çok normal. Bir buraya gelseniz de siz. Hocam, şunları bir halletsene. Çok teşekkürler. Ha, Nasıl buldunuz yeni arkadaşımı? Öyle yok ederler! Wow wow wow! Dude! Var mı başka? Okey şu herif vizesi yapacak. Aa okay, tuzum yok tuzum yok tuzum yok tuz lazım tuz lazım tuz lazım hocam bir sakin olabilir miyiz acaba bir sakin olabilir miyiz acaba tuz nereden bulurum lan ben Sizde tuz var mıdır abi sende tuz yok sende yüz yok Sene bana tuz verecek yüz yok ha ha ha ha Bunu al Eee buradaki bütün tuzları tükettik Aa nereye gitti çok ilginç Koşarak kaçtı lan çok kötüsünüz oğlum çok kötüsünüz Harika kahveler tuz veriyor Bayıldım ben bu işe Seni de alırım seni de alırım Tuzum baştan doldu Hocam herkes bir buraya yaklaşırsa Hocam herkes bir buraya yaklaşırsa çok harika olur Burada mısınız acaba? Buradan mı bu adam? D. Hocam buraya buraya buraya buraya buraya sen oradasın ki biliyorum. Harikalar herkesi benim için öldürüyor bu makina. Son ben onu öldürüyorum. Because that's life. That's how life works. E ya abi bizizi de mutlayalım. Hayda. E tamam hep tuzla da gidemeyiz zaten. Durun durun kardeşim 5 dakika bir bekleyebilir misin acaba? Selam. Oo pop pop pop pop. Gel ne abi? Şuradan bekliyorum sizi. Neredesin kuzun Gösterin yüzünüzü. Hop, fireman geliyor. Fireman. Okay. He Sen neredesin abi? Sen orada bağırıyorsun bütün gün. Neredesin oğlum? Ey gidelim bakalım. It's Ya görüyorsunuz işte. Adam vatan aşkıyla yanıyordu be. Kolombiya aşkıyla, peygamber aşkıyla yanıyordu adam. Yarıma aşık olduk. Ha basıklığımızı böyle oluyor. Okey tamam ya yani, böyle olur. Hop hop hop hop. Pişt, pişt, pişt, pişt, pişt. Lan öldü lan adam. Oğlum ben bunu istemedim lan. Bu kadar çabuk öleceğini düşünmedim. E çok çabuk ölüyorlar ya. Burası nereye gidiyor? Uhu, Buradan dümdüz aşağıya düşebiliriz ha. Lan keşke şuraya gitsek ya. Şuradan gördüğüm bütün binalara gidebilmek istiyorum abi. En azından... Ben oyun yaptığımda böyle olmasını istiyorum. Görebildiğim bütün binalara gidebilmek istiyorum. Hani şey anlamında değil. Açık dünya anlamında değil. Öyle veya böyle. Hikayenin o noktasında veya bu noktasında. Buradan 30 bulabilirmişiz bak. Ee, Oo para. Blue ribbon. Para. Kocaman ekmek. Ye aslan parçası ye. Elmayı da ye. Ekmekle elma... Nasıl bir arada gidiyor ama onu bilmiyorum ama Sen ya hak ettin Gir bakalım buna Baya zenginmiş. Her yere Endüstri devrimi seni 500 gümüş kartal ve 3 teşhizat parçasıyla ile ödüllendirildi. Blue Ribbon'da onları al. Okay. 3 teşhizat parçasının kilidini açtım. Blue ribbon restoranında onları kuşat. Al Şu anda 6 teşhizatım mı oldu? Kinetoskop. Monument Island'a devam etmeyen önce tüm ödüllerinizi toplaman lazım. Okay. Peygamber şöyle diyor. Açılış gününde geriye bak. Bir kolum, ha okey tamam. Peygamberin hayalleri sonunda yükseklerde. Kolombiya Amerika'nın görüşünü tüm dünyaya yaymak için yolculuklarına başladı. Wow o aslında etkileyici bir manzaraymış. Peygamber düşmanlara karşı ayaklandı. Ya hep ya hiç. Çin serserileri Amerikalı masumları resi, rehin aldı. Peygamber ve Kolombiya halkı Amerika için ayaklandı. Peygamberimiz. Peki Kolombiya'nın ödülü ne? Washington Comstock'a geri adım at demiş. Peygamberimizin arkasındayız. <gülüyor> Sözde ittifaklardan çıkıyoruz Alçak Amerika en iyi şehrini hatırlıyor Hayır geri çekiyor Hayır teşekkürler diyor peygamber Biz kendi başımıza devam edeceğiz Kolombiya ittifaktan ayrılar, ayrılarak bulutlarda kayboldu okay. İttifak değil de şey diyor Amerika'dan ayrılıyor kısacası Kolombiya Bağımsızlığını kazanıyor. Bunları alalım. Okay, sana ikinci tutuyor şunlar. Onlara döneceğiz zaman. Bunları da alıyorum. Kusura bakmazsanız. Oo. Buraya daha önce hiç girmemiş olabilirim. Güzel ellerimizi de yıkadık. Ee, iyice şey yaptık, sabunladık. O yüzden Booker şu an çok hijyenik. Bunlar neymiş bakalım, vitese mi bak. Tamam, giysi alırım. Hah, botlar, hain. Ele geçirilmiş bir düşmanı öldürmek, patlamalarına yol açar. E tamam, şu an başka bir şeyim yok. 5 tane 360 hasar alır yakındaki düşmanlar, güzel. Bunu şey yapabiliriz, ele geçirilmiş dediği herhalde position'la, az önce yaptığımız gibi. Yakın dövüş hedefleri yere serilir. Okey, güzel. Bunu da giyebilirim şu an, çünkü başka bir şeyim yok. Bu ne? Şapka. Bulunduğunda kayıt cihazı gümüş akça sağlar. Oo, fena olmaz ha. Daha iyi bir şapkamız yoksa. Bu zaten çok şey değil gibi şu an. Kaçarken hareket hızı artar. Kınama ve sözden dönmeleri etkiler. Ne? Ee, gerek yok ya. Karşılaştırmayı ne? Şu an bu. Al ama donanma. Sen nesin abi? Oo. Yeyy para! Handiwane intikamı. Hand karşı hasarı %50 artır. Of. Şimdiki ne? Bence bu kalsın daha donanmayalım. Daha donanmayalım bunu. Donanacağımız nokta olacak. Handiwane'lerle karşılaşacağız. Tamam bunu al. Zaten gömlek olarak başka bir şey yok üzerimizde. E içelim bakalım bunu. Neymiş bu? Defansı geliştirmek için bir manyetik itici alan ekler that bu kalkan oyunda daha sonra infusionlar toplayacağız ve kalkanı arttırmaya yönelik olacak bu infusionlar. Yani canı da seçebiliriz, tozumuzu, manımızı da seçebiliriz ama ilk başta kalkanı arttıracağım. Çünkü bir noktadan sonra kalkanı arttırarak ilerlediğinizde çok zor oluyor düşmanların size size gelmesi. Bunu da olmam abi. Oh para geldi lan, harika. E orayı or okyalım o zaman. Father Comstock called on me today to write his biograph. Me, the man pays for exactly one pages in advance. Now I'm half when I smell silver, so I say I say Father, your flock would pay for a thousand. You know why settle for less? and then elginç the oldukça elginç eee canım şu an tam zaten ee, can şeyinde bir şey yapmamıza gerek yok sağlık falan filan gerek yok sağlığım şu an çok iyi manam da iyi fena değil ama aynen para varsa için içinde şey yaparım biz şu an normalde oynuyoruz değil mi? Şey değil yani oynanış orta evet ha a çok ilginç şey düşüremiyoruz zorlu düşüremiyoruz e, e, iyi lan güzel düşürmeyecektik zaten telefon Okay. Bu onların bayağı 29 Ekim'i. Bayramları yani. Kolombiya'nın kuruluşu gibi düşünebiliriz. Abi şu olaya bak ya. Harika abi harika ya. Müthiş bir şey bu ya. Hocam selam. Oke. Okay. Yosam biraz bunu deneyelim. Selam, oralarda mısınız acaba? Ha, gördüler lan beni. Beni gördünüz mü ya? Nerede bu? Ha. Sen neredesin? Gördüm seni. Sen ölmedin. Yap öldün. Daha gelen mi var ya burada? Ben seni, ben hep öldürdüm öldürdü ama öldürmüyormuş muyum? Hayatta mısınız hala? Kalbiniz atıyor mu? İyimiz? <gülüyor> oh, peygamberler şey biliyor ama. Geleceğimi biliyor, gideceğimi biliyor Lan ateş etsene Lan tüh yanlış harcadık ya Resmen harcadık Ha, ateş ediyor mu? Hayır ateş etmene lan Harika. Hocam seni gördüm. Senin gözlerin çok iyiymiş ya. O kaskı çok beğendim. Kim saldırıyor? Kim saldırıyor? Sen mi saldırıyorsun? Buraya çıkamıyoruz. Okey daha var ha. Oh, wo wo wo wo wo Hey e hey hey Dostum. Hey dostum. Ha sanırım öldürdü düşmanları. Yok öldürmedi daha. Nasıl vuramıyorsun ya onları? Kaldı mı geride? Yok kalmamış. Neredesin hocam? Sen, seni duyuyorum çünkü ben. Ohoh. Whoa olmu Sen biraz ayıpsın sanırım. Şu atlayabiliyor muyuz? Yay! Oha, harika lan. Dua ederseniz gideceğim abi. Bak söz veriyorum. Dua ederseniz gideceğim. Söz veriyorum ya. Bu benim antideccal olarak sözüm abi. Dua ed ederseniz gideceğim ya. Elimi ekeyim ya. Çok silah kullandık. Çok cesetlerle falan şey yaptık. Hah iyi. suvalti kullandım sonra elimi yıkamadım. Oo. Anahtar bulmamız gerekiyor. Tamam buluruz abi ne olacak. That's cool. Sen ne söylüyormuşsun bakalım? Otis works up at the large part-time. He took this box from one of their secret ceremonies. And I know for sure. There is something dear getirmiş bunu buraya. Ama anahtar almayı unutmuş. Selam. Otis sen misin abi? Sen ilerleyicisin. Sanırım o zaman sen ayrım ayrım çok şey yapmıyorsun. İyi sen one of the good guys yani. Oo para. Hocam peki ne kadar ilerleyicisin ya? Evinden bir şeyleri çalayım. Hani daha fazla olayları ilerleteyim. O kadar mı ilerleticisin? İler ama bir şeycisiniz işte progresifsin. Bir şey de kalmamış zaten. Tamam abi kolay gelsin. Yardımınız için teşekkürler. Baştan uğrayacağım ben evinize. Güzel eviniz varmış, baştan bir çayınızı içeceğim. Bu ne? Şarap. Gerek yok şu an. Buradan şey yapabiliy- Damdan düşer gibi dedikleri bu olsa gerek herhalde evin içine düşüp, şey falan aldık böyle. Neler var burada? Aa şu bisikleti- om. Oh. Böyle bir bisiklet sürmeyi çok istiyorum ya. Ama var ya 3 saniye duramam ben bunda. 2 saniye bile duramam belki. Düşerim yani. Artık öyle düşme kaç saniye sürüyorsa o kadar dururum. Dururum. Ama <gülüyor> Oh, yamyami. Yamy. Zenci topluluğu ile Kolombiya dostluğunun bir görüşmesi papaz Atkin'in vazgeç konusu. Zenci eşit olana kadar hiçbirimiz eşit değiliz. Yani burada gerçekten ee, böyle pislik aşağılık insanlar da var, ırkçı pislikler de var ama aynı zamanda şey insanlar da var. İşte nazik. Yardımcı olmaya çalışan, olayları yumuşatmaya, daha normalleştirmeye çalışan insanlar da var. Güzel yani böyle bir şey. Tim, Selam. Gideceğim hocam hemen evinizi yağmalayayım bir. Shh, radyoyu da kapatın abi. Radyoyu kapatın abi ses çıkmasın. Aa evde olmadıklarını sandalyeyim insanların, Yoksa gelirler mi? Daha gelmediler sandalyeyim. Elimi yıka abi elini yıka elini yıka. Burada bir şey yok herhalde ya. Cüzdan al al paraları al. Hepsi dava için hepsi daha büyük bir dava için. Ya, kızı bulacağım o yüzden yoksa şey değil yani Okey Selam He Ne oluyor lan? Oo, orada bir abimiz var. Ee, benim channel'etler. Harikasınız lan. İşte abimiz gelmiş yine. Memleket sevdası ile yanan memleket ateşi ile yanan abimiz gelmiş. Diğer herkesi de yakmış o sevda ile. Yani dürüst olmak gerekirse false shepherd sizin bütün güvenlik birimlerinizi hızlı bir şekilde geçiyor abi. Vatandaşlardan bir şey beklemek bu noktada çok mantıklı değil, hoş değil. Yani sırtında zırhı olan, göğsünde zırhı olan, elinde silahı olan adamlar bir şey yapamıyorsa vatandaş ne yapacak? Oh paramız geldi. Ulan şu şapkayı keşke giyebilsek ya. It down, man was just he just transfixed by my trophy scalps asked about the white ones there i said well sir if your quarry dwells in the jungle and beds down with the local color why split hairs <laughs> not a chuckle out of him either he ain't seen a man go native or maybe maybe too many anyhow now he's got me hunting down this daisy fitzroy hope you <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Damn. Bu çıkabiliyor muyuz? Aa çıkabiliyoruz arka. şey yapamıyoruz. Keşke piyanoyu falan oynayabilsek. Okay, burada bize ihtiyaç ihtiyacımız olan bir şey yok, değil mi? Yok sanırım. Şunu yapabiliyoruz ilginç bir şekilde. <gülüyor> A yapamıyormuşuz. Okay, panayırdaki atları yapabiliyorduk. Ben de yapabiliyoruz diye sandım ama yapamıyormuşuz. My bad. Her yerde tehlike. Tehlikeler her tarafta. Her an tetikte olmalıyız. Waxen felaketine karşı. Kolombiya için tetikte olun. Son. <gülüyor> Böyle küçük küçük propaganda filmleri çok hoşuma gidiyor ya. Az önce sesini dinlediğimiz abi de ee, avcıymış, bayağı maharetli bir avcıymış. Alırım. Üf, çok güzel abi ya, çok güzel ya. Orada hala kutlamalar oluyor ha. Benim gelişimi kutluyorlar bakın. Benim gelişimi kutluyorlar. Oradaki şey nerede ha? Boşmuş adam. E Şimdi bizim Yanan abi patladığında üzerindeki şeyleri alamıyoruz sanırım, çünkü alamadık. Ooo atmosfer değişti. Atmosfer iyi değişti şu an. Demiz Patria, Nostredifendre. Herhalde ulusal savuma kardeşliği falan filan gibi bir şey olmaz. <gülüyor> Kamstak milletlerin casusları savaştı. Hangi milletler? Doğulu milletler. Başka neresi olacaktı? <gülüyor> Ben buradan hiçbir şey yemem abi. Burada bir şey mi var? John Wilkes. Bu mu? Bu adam şeyin, Lincoln'ün şey değil mi ya? Suikastçı değil mi? Lincoln'u öldüren suikastçı değil mi? Selam. Hocam bir sakin olsanız. Ben bunu daha çok seviyorum. Kamstak. Baba ne demiş bakalım. great söylemler. Burası the only had çok tekinsiz bir yere benziyor Ne kadar kötü bir yer ha burası. Ne kadar kötü bir kulüp oğlum burası. Temizleyin ha burası. Bu ne lan? Öğrenci evinden daha kötü. Bu ne abi? Kuzgunun... Emri. Kuzgun düzeni. Karga kardeşliği diyeceğim ben burada. Karga kardeşliği. Burası da buraya bağlanıyor. Bir i̇yi bakalım. and our founders of And when the man and hypocrites of Washington betrayed him, our prophet did not heal. He did not come crying for their forgiveness. Like our fathers broke with the great apostate, our prophet broke with these so-called patriots. And today is the day we celebrate. Ah, okay, cool. Demek ki söylecekleri bu kadar da. O zaman ben tam hocam şuraya bir şey atıyorum. Ee, siz de böyle dua ediyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz ama. hadi bakayım. Gel ne abi, gelin. Askan var. O nereden çıkıyorsunuz lan siz? Bu kadar fazla yoktunuz. İyi, hepsini hallettim. Diğer tarafta bir şey var mı? Tabancaları çok seviyorum bu oyunda ya. Ama size e, yine de olabildiğince fazla silah göstermeye çalışacağım. E, kalkanlara yöneleceğiz. Çünkü kalkanlar yenilenebiliyor. Bizim hiçbir şey yapmamıza gerek yok. E, onları yenilemek için. E, o yüzden ilk önce onları yöneleceğiz. Kalkanları belli bir seviyeye getirdikten sonra... Ee, düşmanlar bize doğal olarak neredeyse hiç zarar veremeyecekler. Ee, tuzları yöneleceğiz artık bir noktadan sonra da sağlığa geçeriz. <gülüyor> ha, ee, geçen bulduğumuz sandığın anahtarınında bulmuş olduk böylece. Söyle bakalım hocam ne diyorsun? Müthiş bir adamla karşı karşıyayız. <gülüyor> Irkımızın korunması. Bu karga kardeşlerinin görevi bu yani. Bir şekilde e, KKK gibi e, hareket ediyorlar. Ona göre davranıyorlar. Ben geri gidiyorum. Çünkü gidip. Ee, ...açmamız gereken sandığı açacağım. Ve hopefully zengin olacağız. Şimdi soru. Ben geri gidince... O ...gerideki o adamlar yine doğmuş olacak mı? Burada birisi yok. Hayır var Ben Sana şeyi atsam ha. Aa öldürdüler lan Hemen öldürdüler ha Ben biraz daha gider diye düşünüyordum hiç gitmedi seni çok hemen öldürürler ya kusura bakma hemen ölmeni istedim gözlerim parlıyor haa hala gizemli Bakalım ne varmış burada. Yay. Kalkan kapasitesini artırıyor ya ne kadar artırdığını bilmiyorum ama. Spesifik olarak ne kadar artırdığını bilmiyorum. Ve merak ediyorum. Etrafta aslında biraz daha tuz varsa alabilirim ha. Kullanabilirdim. Hocam tuz verecek bir şeyiniz var mı? İşte buradan da yemek istemiyorum ya. Bara gideyim belki barda vardır. Aha tuz. Ne bu? Salt, baya tuz. Invigorating. tam vigerları şey yapıyor. Okay. Güzel. kılıç kullanabilsek ya var ya ufff Wow okey Bu normal hareket yapıyor Şuna bastığım zaman eğilip şey yapıyor Çok ilginç de birkaçtan 8'den biraz daha fazlasını alettim gibi geliyor ama İyi propaganda. İyi propaganda. Propagandan hakkını vermeniz lazım yani. Bu masaları arayabiliyor muyum? Arayamıyorum. Bir şey yok. Okey lan. Gidelim. Metarafı açılacak gibi acaba. Ne veriyorsun abisam? Sen? sen böyle şeyler veriyorsun. Şimdi baştan şey yapalım bakalım. Ama yok abi, hiçbir şey aramayacak yani. Şu an bunu almamın hiç gerek yok yani. Salt bulursam geri dönüp bulur, şey yaparım. OK, salt var. Şu, OK, şu an ne kadar param var? Nereden bakıyoruz ne kadar param olduğuna? 1166 11, 11 verdi %50'sini harcanın ve 11 verdi Burada da 19 Abi az veriyorsun ama ya neyse En burada tuz var da Bir şekilde şey yapıyoruz Hocam itelim şunu ee, Hadi Hadi Ha. E. Eh. Buraya getirdikleri zavallı insanlar da bu şekilde işkence yapıyorlarmış. Ne bu? Ölümcül hamle. Yakın dövüş menzili 3 katına çıktı. Wow. Diğeri ne? Yakın dövüş hedefleri yarasıdır. Ha. Aaaaaa hmm, Kuşan ya Yere serilmesinden daha önemli Önce onları bana vurmadan ben onları vurabiliyorsam ha, harika O muazzam bir avantaj Bunu aradım burada başka bir şey yok sanırım Ne baba? abi? Aa. Bunu alamıyorum, muyum? Okey. Wow bunlar da esirleri herhalde. Yani bunlar hali hazırda şey yaptıkları baskıladıkları azınlıklardan şüpheli gördükleri kişileri topluyorlar. Burada işkence ediyorlar. Sorguya çekiyorlar. Veya öyle keyfine işkence ediyorlar işte buna Okay. Klanın lideri gibi bir şey. Hanımızın sembolü. Kamsak'ın peygamberin eşinin şeyi o zaman bu. Okay. <gülüyor> We worship the raven so that we might cover this city with eyes. We worship the coffin because it symbolizes the weight of our faith. Okay. Yine sadece peygamber değil, peygamberin eşinin de hoş bunu zaten ilk geldiğimiz tapınaktan daha çok biliyorduk ama yani peygamberin eşinin de bayağı radikal takipçileri de var. Wow okay. O tarafa gittik, bu tarafa gittik. Devam edelim bakalım. Bakalım nasıl? Oh. Ke, okay, bunu çıkaracağız bunun için. Müzik kapat abi, müzik kapat. Tamam bu müzik müzik içinde. Dans edelim. Dans edelim ha. Dans etsek olmaz mı? Dans edelim abiciğim ha. Ne diyorsun? <gülüyor> Noldu <Ne oluyor> lan? <gülüyor> öldün abi. Sen de çabuk öldün <gülüyor> ya. Katil kargalar çağırabiliyoruz kızarısı. Ee, i̇yi. Yapalım abi deneyelim. O neydi? Okay. Achievement kazandım. Bir Wyver, e, tuzağını üç kişi şey yaptı. E tamam, güzel, harika. Tabanca abi, tabancaya geri dönebiliriz. Burada bir şeyler var mı? Oğlum ne kadar hoş bir yermiş tam doğası böyle çirkin gruplara veriyorsunuz hep. Mide bulandırıcı grupları veriyorsunuz böyle yerleri. Vatandaş gelemiyor ya. Ne kadar güzel bir bahçe ya abi burası. Şuna bak ya. evet. Evet ona benziyorum ben. onlara arayın siz de zaten. Ben bu kadar iyi tarif olamazdı. Bu kadar iyi tarif edemezdim ben de. Helal olsun be. Helal olsun. Sen ne sen? Yanan meşale. %70 şansla hedefi tutuşur. Ne? Ne abi bu? Ben vurduğum zaman mı tutuşuyor yoksa tutuşuyor mu? %70 şansla hedef tutuşur. Hedef 4 saniyeliğine 300 hasar alır. Oha on... fazla iyi değil mi ya? bulunduğunda kayıt cihazı gümüş akçe sağlar. Ulan bu daha iyiymiş ya. Şu an bir deneyeyim. Şu an bir denemek istedim. Sanırım mili vurduğumuzda oluyor ama bir deneyelim. Selam. Saldırmak isteyen var mı? Çok saldırıyorsunuz çünkü siz bana. A gemiye çıktım. Okey. Keşke gemiyi sürebilsek oraya. A onlar hep işte düşman gemileri. Gemiler var. Monument Adası var. Ana Adası veya artık neyse. Şunu kullanacağım ya sanırım. Şu an için. Çünkü yakıyor. Ha, ha Ha, tuz. İhtiyacımız olan şey. Burası neresi? Mana, al abi. Oh, ay çok iyi lan tuzumuz, tuzumuz tamamlandı. Abi peki neden burada cehennem şarkısı çalıyor ya? Ne güzel ev abi burası neden böyle? Aa Yani Hocam dur, hocam dur, hocam. Bence Bence bu işi çözebiliriz. Bence bu işi çözebiliriz. Sağ olasın polis memur bey. Ben yani buraya zarar vermeye gelmedim. Ya. Öldürmeyin lan Hocam sakin ol ya Neyse mana aldık Hanımefendi evinizde, evinizde tuz var mıdır acaba? Tuz Çocuk var ama sarım ee, Küçük bey yok şu an evinizde Kutlamalarda falan Neyse bak iyi macera oldu. Söylersin artık. Bizime göre böyle şeyler olmuştu. Bu yanlış abi ben böyle görünmüyorum ya. Kel değilim ulan ben. Bu kim abi? Bu başkası ya. İyi çizilmiş ama ha. Güzel resim. Ulan boş boşuna şey harcadık ha. Dur Selam Evet evet bak nereye gitti ya bu acaba Nereye gitti acaba acaba Ha Ahlaklarım bu bölümünde sonuna geldik Şöyle sizi kutlamalar eşliğinde Vedamızı yapalım ee, İzlediğiniz için Teşekkürler Keyif aldıysanız beğenilerinizi, like'larınızı Yorumlarınızı eksik etmeyin daha fazlası için abone olabilir, destek olmak için aşağıdaki katıl butonundan üye olabilirsiniz. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.